Starter'dan siparişini verdiğim bu ürün sonunda geldi. Şimdi kutusunu açalım. Gerçekten acayip güzel bir ürün. Beklediğimde değildi. De burada bir bölümü var. Şarj kablosu var. Cihazlarını şarj ediyorsun. Ondan sonra buraya telefonunu koyuyorsun. Buraya içeceğini koyuyorsun. Buraya da abur cuburunu koyuyorsun. Sonra bunu kanepenin üstüne koyup film başlıyorsun.